Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün Browstars'ın e, güncellemesi geldi arkadaşlar onlara bakacağız Arkadaşlar ben güncellemeyi indirdim Ancak sadece şu jetonları topladım bakın bir tane daha gelmiş orada toplayayım Şimdi konuşalım arkadaşlar e, marketimize girelim Biliyorsunuz süper kuruluş yıl dönümü dolayısıyla barbar kral bul kostümü ücretsiz onu almanızı hemen tavsiye ederim sonra gider filan alamazsınız. Gerçi gitmez 48 günü filan ne var. Başka alacağımız bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bro pass geldi ve aşağısı gördüğünüz gibi Fire Pass yani Fire Pass ücretsiz e, 105 jetonum oldu e, alamayacağım maalesef ancak e, biriktireceğim bu e, ücretsiz yoldan e, toplamda kaçtı 90'a yakın jeton kazanıyorsunuz arkadaşlar üst taraftan yani Pro Pass'ten bir şey kazanmıyorsunuz yani benim hedefim ne olacak arkadaşlar e, e, bu e, ücretsiz tarafı bitirip sonra burayı satın almak sonra zaten bittiği için bu yukarıdaki her şeyi otomatik bana geri gelecek yani her şeyi alabileceğim arkadaşlar e, çoğu youtuberın bir sorunu var arkadaşlar brobesi satın alıyorlar şu mega kutuyu açıyorlar direkt e, gel çıkıyor bu da üzücü oluyor onlar için bakın etkinleştire basıyorum 169 arkadaşlar Dediğim gibi sonra alacağım ancak süren var bakın sezonun bitmesine yazıyor da 53 gün sonra ikinci sezonu yayınlanacak yani arkadaşlar hedefiniz şu şey olmalı 53 günü içinde tabi bu 100 jeton civarı için geçerli Eğer 100 jeton civarınız varsa 53 gün içinde toplam 60 leveli bitireceksiniz sonra üstü alacaksınız sonra da aldığınız gün her şeyi toplayacaksınız arkadaşlar hedefiniz bu olmalı ben büyük kutum geldi arkadaşlar oradan kazandığım jetonlarla şey açıyorum güzel Şuradan e, görevler sekmesinden görevlerinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Browpass özel yazıyor. Onu Browpass'ı aldığınızda yapabilirsiniz. Diğerlerinin de süresi var tabi ki. E, güzel olmuş arkadaşlar. Sevdim. Ancak arkadaşlar bir sorun var. Browpass'e göre ücretsiz olan daha güzel gözüküyor. Onun sebebini anlamadım. Arkadaşlar ee, bir görev falan yapalım. Gerçi arkadaşlar öncelikle şu sıcak bölge maçı yayınlandı yani hat zone denilen şey. Onla oynayalım. Bu oynayacağım arkadaşlar şu yeni siceniyle. Bakalım nasılmış. Ben beğendim arkadaşlar güncellemi. Aslında güzel olmuş. En başta eleştiriyordum ama. Arkadaşlar şu an bu videonun üstüne e, anketi koydum arkadaşlar. Anketi koyacağım. Şey, yine doldurun arkadaşlar. Çünkü ben fikir değişikliği yaşamaya başladım. Ne tür bir fikir değişikliği. Şimdi arkadaşlar o jetonları biriktirip bro pes mi alsam? Yoksa gidip adı neydi? E, bildiğin efsanevi gizemli bir karakter mi satın alsam arkadaşlar? Bu yorumlara yazın. Yorumlara değil pardon arkadaşlar Ankette oylayın Tekrar oylayın Geçenki anketi dikkate almayacağım arkadaşlar Bu anketi dikkate alacağım Niye böyle bir şey oldu Çünkü arkadaşlar karar veremedim yani 90 jeton Bir de o bro peste yani Kazanmıyorsun jeton Yani bilmiyorum arkadaşlar Bunu oylayın Anketi yukarıda görürsünüz zaten e, açıklama kısmına da yazacağım. Ben sevdim bu bu arkadaşlar. Hotzone'da karışık ama güzel olmuş. Sol tarafta kalmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Bir de şu rakamları %100 yapacaksınız. Bu cidden güzel olmuş arkadaşlar Çok beğendim Arkadaşlar bir kaç savaşçıysa geldi Yani şey güçleri düşürüldü Bir kaç savaşçıysa daha da güçlendi arkadaşlar Mesela düşenlere bir örnek vereyim. Scrolltorch arkadaşlar. Aa! Çok güzel beğendim. Şimdi bu jetonu toplayınca nereye gidiyor? Pro pardon, Free yolunu. Yani ücretsiz. İşte arkadaşlar böyle yapacaksınız. Beğendim ya. Görev yapacağım arkadaşlar. Ya bir de görev yapalım. 3 maç Genie ile oyna. Tamam O yazıyor Hayır arkadaşlar ama kazanmamı söylüyor yani. Oynayalım bakalım. Yani ekstra jeton mu verecek onu anlamadım. Yenilirsem ne gülürüm. Bulla bir görev olsa ben bunları delerim. Oo, bunlarda benim pişimden geliyor. Güzel kazanılacak. Aa, öbür takımın da yüzdesi doluyor. Öbür takıma alt etmek lazım. Heh, oldu öne geçti. Şimdi burayı bırakmamamız lazım. 61 güzel olmuş arkadaşlar. Bu bölgeyi kaybetmememiz lazım şu an. Aha kaybediyoruz. Niye dolmuyor? Heh doluyor. Çok az kişi var diye. Yani. Bakın karşı tarafında az önce fazla da olmadı. Sağ tarafta kalmalıyım yoksa yorulacağım. Hey, çokluğa göre hızlı doluyor arkadaşlar. Hadi %90. Hadi be. Sen gel bakayım. Güzel güzel kazandık. Ben çok sevdim arkadaşlar bu grafikleri. Bakın görüyorsunuz artı bir herhalde. Bir de bu jetonlar da sanırım oraya gidiyor. Bakalım. Evet. Arkadaşlar 200 jeton, yani 100 jeton maksimum toplayacağımız söylenmişti. 200 hala. O garip oldu. Sanırım buranın da görevi var. Arkadaşlar şu tik işareti görev var demek. Neyse oynayalım işte. Karışık. İki görev aynı anda yapmış gibi oluyorum. Güzel olur. Tik hesaplaşma girdik ama ciniyle başarabileceğimi sanmıyorum. Yeni de arkadaşlar yani şansımı deneyeyim bir dedim. Cini zaten yani ne bileyim Kaçarak yani kazanırsın Cini yok olma. Aaa Pamun yeni modeli gelmişti arkadaşlar Ona da birazdan bir bakalım Şurada biri var yok mu? Yok yok, yok. Anne Ana Ölüyor ya Kalkala O oh, bir kişi olsa da öldürdük yani Leon bizi alırsa Anaa Tam Spike'ın önünde durdum neyse Yok yok ile girmeyeyim diyorum Ya da kazandım sayıyorum aa saydı Bir daha oynayayım Sonra da videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Yani yapacak başka bir şey kalmadı. Bro pass, bu şekilde arkadaşlar. Başka güncelleme yani bilgileri yoktu. Biletler kaldırıldı arkadaşlar. Ben bir ücret şey elmas aldım. İki tane biletim vardı. Geliyor. Ya ben şimdi sonuncu olmayayım kaçayım. Tamam tamam. Pamunree tamam. modeli de bu arkadaşlar. Ben yere de size göstereceğim. Kendisi darbe yiyor ben olmamıyorum. Heee sıkıştırmaya çalışıyorum. Aha dördüncüyüm sanırım kazanacağım. Bir kişi daha üstü kendimi varantıya inşallah kavrandım sana güzel Evet arkadaşlar gösteriyorum şimdi burada Arkadaşlar yani artık pes yolunu tamamlamak için yapıyorsunuz jeton falan ne kazanıyorsunuz a o jeton kazandım çok mutlu oldum şimdi görevler sekmesine gidelim He sayıyor onu. Hani şimdi ben bir 38 jeton kazandım. Bir de o görevi tamamladım diye 100 jeton ayrıyetten verdi. Bu şekilde arkadaşlar. Ama dediğim gibi sezon bitmeden maxlayın. Yani özellikle 100 jetonun 10 üzerinde olanlar maxlayın. Yani alın. Drop ise. Kaç oldum? 115 arkadaşlar. Yani ben hesapladım. Garanti her sezonu bitirirsem alıyorum arkadaşlar. Ee, Rii modelini gösterecektim Pem'in. Görünüşü böyle arkadaşlar. Kendisi de böyle. Şu taretini fazla anlam veremedim ama genel olarak değerlendirirsem arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve şu yukarıda vereceğim anketi doldurmayı unutmazsa sevinirim. Elmaslarım full olduğunda yani alabilecek olduğumda o ankete bakacağım. Yani 100 işte nasıl desem şu 169 elmasını doldurduğumda ona bakacağım. Eğer bro pesi almama oyu daha çoksa devam edeceğim biriktirmeye karakter alacağım. Eğer değilse bununla ilgili bir video çekeceğim. Ve alacağım arkadaşlar. Yani anketler o yüzden önemli. Ee, yani arkadaşlar 53 gün içinde bitirmem gerek. Yani bir aydan fazla sürem var. Aslında yaparım. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsan sevinirim. Dediğim gibi anketi de doldurun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.